Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle özellikle Valorant tarzı oyunlar oynuyorsanız eğiminizi nasıl geliştireceğinizi göstereceğim. Bunun için yapmanız gereken ilk işlem başlat menüsüne tıklıyorsunuz. Daha sonrasında denetim masası yazıyorsunuz. çıkan ilk sekmeden program kaldır. Daha sonrasında burada Valorant'a gelip sağ tıklayıp kaldır diyorsunuz. Yapmamız gereken işlem sadece bu kadar. Daha sonrasında Valorant ile alakalı her şeyi mutlaka bilgisayarınızdan silin arkadaşlar. Hatta isterseniz format bile atabilirsiniz. Bu sizin için faydalı olacaktır. Diyelim ki format attınız. Bu dediklerimin tamamını yaptınız ama hala eğiminiz gelişmedi. O zaman size daha önce hiç Valorant oynanmamış yeni bir sistem toplamayı tavsiye edebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız 7812'ye Süleyman Soylu yazıp mesaj atabilirsiniz.